Kameranın özellikle tanıklık ettiği gerçekliği üretme konusunda bir etkiye, bir güce, bir role sahip olduğunu paylaşıyoruz. Peki en sık karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi şu. Acaba kameramızı dikey mi tutacağız yoksa yatay mı tutacağız? Evet bu çok sık karşımıza gelen, bazen çok da farkında olmadan, bilmeden kamerayı şöyle tutayım, böyle tutayım dediğimiz... Sonuca varıyor. Peki burada temel kural ne? Şunu unutmayalım: Normal hayatta insan deneyimi yatayda, yani ufuk çizgisine paralel. Biz çevremizdeki dünyayı dikkat ederseniz başımızı sağa ya da sola çevirerek izliyoruz, bu dünyaya tanıtlık ediyoruz. O zaman kameramızı yatay tutmak gerçek insan deneyimine paralel olacaktır.